Bir dizi dönüştürme işlemi yaparak yerinden oynatabileceğimiz bu şekli C-O-R-A-L poligonunun üzerine oturtup oturtamayacağımızı bulmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra da bu iki şeklin özdeş olup olmadığına karar vereceğiz. Eğer yapacağımız dönüştürmeler sonucunda bu iki şekli tam tamına üst üste getirebilirsem özdeş olduklarını kanıtlayabilirim. Ve bu dönüşümleri yapmak için de buradaki araca ihtiyacım olacak. Bu araç, yer değiştirme, döndürme ve yansıtma dönüşümlerini yapmam için bize, bana yardım edecek. Evet, ilk olarak bu iki şekli birbirine yaklaştırmak istiyorum. Bu noktayı ve bu noktayı üst üste getirelim. Evet, aynen böyle. Şu anda şekiller birbirlerinin yansıması gibi duruyorlar, öyle değil mi? Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, gelin yansıtma işlemini uygulayalım. Tabi bir eksen üzerinde yansıtma yapmam lazım. Bunun için bu ortak noktadan ve iki şeklin tam ortasından geçen bir yansıtma ekseni oluşturuyorum. Eğer bu eksen üzerinde yansıtırsam iki şeklin özdeş olduklarını göreceğiz, ispat edeceğiz gibi geliyor. Bir bakalım. Ve evet. Mavi şeklin yerini değiştirerek ve daha sonra yansıtarak iki şekli üst üste getirmeyi başardım. O halde bu şekiller kesinlikle özdeş. Çok kolay oldu.